Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bu videoda sizlerle birlikte fonksiyonlar konusunun small testini beraber çözeceğiz. Tabi ki önce kendin çözmeye çalışacaksın, gayret göstereceksin. Eğer çözemediğin sorular varsa benden izleyebilirsin. Tabi hocam benim bunun için vaktim yok, ben tamamen size odaklıyım ve sizin çözümlerinizi başından sonuna kadar izlemek isterim diyorsan o da senin bileceğin iş, hiç sıkıntı yok. Hocam böyle yarar olmaz mı? Peki tabii ki olacaktır. Yani neden olmasın? Sadece bana sorarsan ben tamamen senin çözmen taraftarıyım. Yani öncelikle kendin çözeceksin, uğraşacaksın. Daha sonrasında ise yapamadıklarını benden dinlemen taraftarıyım. Ben olsam bu şekilde yapardım. Evet, sevgili arkadaşlarım, hazırsanız gelin ilk sorumuzla başlayalım small testimize. Evet hemen şu yandan da takip edebilirsin small, medium ve large sesleri bu şekilde etiketlendireceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda medium maviye dönecek ve sonraki videoda ise large kırmızıya dönecek. Evet cevap anahtarlarını her testin cevap anahtarını sayfaların altında bulabilirsin ve hazırsanız ilk sorumuzda da başlayalım sevgili arkadaşlarım. Ekranımızı şöyle büyüttük ve ilk sorumuz diyor ki fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar a'ya 0 ve 0'a b'dir. Buna göre a kere b kaçtır diye soruluyor. Eksenleri kestiği noktaları biz nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Öncelikle x'e 0 veriyorduk ki bakın 0 için b'den geçmiş. 0'ı verirseniz eksi 6 kere 0 artı 12 dediniz. Şurası 0 yapacak zaten demek ki burası 12 geldi. Yani burada ben b'nin 12 olması gerektiğini öğrendim. Daha sonrasında bir de a'yı verince de 0 çıkıyormuş. O halde yazalım a'yı yerine. Eksi 6a artı 12 eşittir 0 derseniz. Buradan eksi 6a'yı karşıya attığınız takdirde 12 eşittir 6a yapacaktır. Ve a da buradan kaç gelecek? 2 gelecek. Pekala demek ki a'mız da 2'ymiş. Benden istenen şey neydi? a kere b kaçtır? b 12 a'da 2 olduğuna göre bunların çarpımları 24'ün ta kendisidir diyeceğiz. İlk sorumuzu çözdük. Geçiyoruz 2'ye. fx eşittir 2x kare artı 4x eksi 4 fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi e, bu bir ikinci dereceden denklem. İkinci dereceden denklemler için biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlarım bunların grafikleri bir bir sonraki konulardan. Bunun grafiği bir paraboldür. Ve bir parabolün. Alabileceği en küçük ve en büyük değer sevgili arkadaşlarım Görüntü kümesinin de en küçük veya en büyük değeridir Bu tarz ikinci dereceden ifadelerde şunu yapmanız gerekiyor Şuradaki x'in kat sayısının eksidisini Eksi 4 Bunu arkadaşlarım Şunun iki katına böleceksiniz Yani 4'e böleceksiniz Ki böylelikle eksi 4 bölü 4'ten de burası eksi 1 gelecektir Bu eksi 1'i de alıp Burada yerine yazıyorsunuz. Yani f eksi 1'i yerine yazacağız. Şimdi eksi 1'i yerine yaz, yazarsanız eğer 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 4 çarpı eksi 1 eksi 4 gelecek. Buradan eksi 1'in karesi 1 olduğu için şu kısım 2'dir. Şurası eksi 4'tür. Ve bir tane daha eksi 4'ümüz var. 2'den 4 çıkardık. Eksi 2. 4 daha çıkardık. Eksi 6 geldi sevgili arkadaşlarım. Bu, bu ifadenin bu fonksiyonun alabileceği ...en küçük değerdir. En küçük değer buysa... ...eksi altıyı da alabiliyor bakın... ...alabiliyorsa kapalı parantez yapacaksınız. Sonrası... ...sonrası sonsuza kadar yolu var. Yani burasında sonsuz diyeceksiniz üst sınırına. Doğru cevabımız eksi altıdan kapalı... ...sonsuzdan açık aralık olacaktı. Yani doğru cevabımız... ...denizli seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Devam edelim... ...üçüncü sorumuzda. Fx eşittir 3 çarpı x8a'nın küpü fonksiyonu veriliyor f(x) fonksiyonu 2 birim sola ve 4 birim aşağı ötelendiğinde bu fonksiyon elde ediliyor. Peki a kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar, gelin beraber yapalım hadi. 2 birim sola ötelemek demek, sol tarafa öteliyorsak, bakın sol tarafa öteliyorsak ne yapıyorduk? 2 ekliyorduk. Tamam mı? Ne kadar sol tarafa kaydıysa o kadar x'e 2 ekliyorsun. Sağ tarafa kaydırınca da çıkarıyorduk. O halde arkadaşlar burada x bakın 2 birim sola ötelendiyse 2 ekledik x'e bir de yanında bunun a'sı vardı. Tabii ki bunun küpü dedik ve daha sonrasında çarpı 3 başta duruyor hala. Ve dikkat ettiyseniz 4 birimde aşağı ötelenmiş o halde tüm fonksiyondan da ben 4 birim çıkaracağım aşağı ötelendiği için. Yeni fonksiyonumuz bu ve aslına bakarsanız sevgili arkadaşlarım 3 çarpı x artı 2 eksi a'nın küpü eksi 4 fonksiyonuna göre eğer ki bu fonksiyon hx ise bana zaten hx'i sorunun kendisi de vermiş bakın. Ne diyor? 3 çarpı x eksi 3'ün karesi eksi 4 demiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın. x artı 2 eksi a ve x eksi 3. Demek ki arkadaşlarım bunlar birbirine eşit. Yani x'in yanında ne var bakın 2 eksi a var. Burada eksi x'in yanında ne var? Eksi 3 var. Demek ki 2 eksi a ile eksi 3 birbirine eşit. O halde bizden a istenmişti. Eksi a'yı bu tarafa, eksi 3'ü bu tarafa davet edersek. Eksi 3 bu tarafa artı 3 diye geçecek 5. Eşittir eksi a diğer tarafa geçerse ne olacak? A olacak. Yani a sayımız bizim 5'e eşitmiş diyeceğiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Doğru cevabımız c seçeneğiydi Devam ediyorum 4. soruyla. Fx 3x artı 1 bölü x eksi 3 ifadesinin bir fonksiyon belirtmesi için burada 4 tane bize sevgili arkadaşlar tanım ve görüntü kümesi çifti verilmiş. Tanım ve görüntü kümelerinden hangileri seçilmelidir diye soruluyor. Şimdi bir fonksiyon belirtmesi lazım bakın tamam mı? Fonksiyon belirtebilmesi için tanım kümesinde açıkta hiçbir eleman kalmaması gerekiyor. Açıkta eleman kalmayacak. Pekala. Şimdi şuraya bakalım. Ben burada. Tanım kümesini reel sayılar seçersem şunu da kabul etmiş olurum. Ben hangi reel sayıyı bu fonksiyonda yerine yazarsam yazayım karşında tanımlı bir sonuç çıkacaktır. Peki ama bu bir rasyonel fonksiyon. Böyle kesirli fonksiyonlara ne diyoruz? Rasyonel fonksiyon diyoruz. Ve bunların bir paydası var. Paydayı 0 yapan değer de 3'tür arkadaşlar. Yani x'in 3 olamaması gerekiyor. Yalnız dikkat edin. Buradaki tüm reel sayıların içerisinde 3 de olduğu için bizim tanım kümesini reel sayılar, görüntü kümesini reel sayılar seçtiğimiz an bu ifade bir fonksiyon olamaz diyeceğiz. Yani bir olanları eleyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece D şıkkı gitti. Peki şimdi devam edelim. Negatif rasyonel negatif rasyonel sayıların aynen buraya yazarsanız. Peki burada x 3 olamıyordu. Peki bu 3 negatif rasyonel sayıların içerisinde var mı? Hayır, yok. Demek ki arkadaşlar ben negatif rasyonel sayıları e, tanım kümesi olarak seçebilirim. Peki görüntü kümesine bakalım. Tüm reel sayılar demiş. Şimdi görüntü kümesiyle ile değer kümesi birbirinden farklı şeyler. Tabii buradakiler değer kümesi. Görüntü kümemiz değer kümemizin bir alt kümesi olacağı için tamamını kapsamasına gerek yok. Yani açıkta eleman kalmış, kalmamış bu bizi ilgilendirmiyor. Açıkta eleman kalabilir, fonksiyon olur. Açıkta eleman kalmayabilir, yine fonksiyon olur. Bu fonksiyonun çeşidi ile alakalıdır. Örten fonksiyon gibi. Tamam? O halde arkadaşlar bizim burada tek bakmamız gereken şey şu 3 burada var mı yok o halde bu bir fonksiyon olabilir şimdi geçtim buraya diyor ki tam sayılardan diyor tam sayılardan 3 elemanını çıkar diyor şimdi tam sayılardan 3 elemanını çıkarırsa artık şunu kabul etmiş oluyor zaten burada 3 yok ve 3 yoksa rahat takılabiliriz yani doğru mu doğru ama fakat şöyle bir durum var ben burada hangi elemanı yazarsam yazayım yani 3 haricindeki tam sayıları ben diyor ki burada yerine yazdığım takdirde sonuçta bir tam sayı çıkması lazım diyor. Peki sonuç tam sayı çıkar mı? Örnek veriyorum. Gelin arkadaşlarım 2 elemanını ya da 2 olmasın 4 elemanını burada 5'i yazalım 5'i. 5'i burada yerine yazalım. Bakın 3 kere 5 15 artı 1 16 yapar. 5'i yazmıştık değil mi? Burası olmadı. O zaman şöyle yapalım. 6'yı yazalım arkadaşlar. Sağlamayan bir tane örnek göstermemiz lazım. 6'yı yerine yazalım. 3 kere 6. 18. 1 ekledim 19. 6'dan 3 çıktı. 3. 19 bölü 3 geldi. Sonuç olarak bunun değer kümesinin bir eleman olması gerekiyor ama değer kümesine bakıyorsun tam sayılar demiş. Peki 19 bölü 3 bir tam sayı mı? Değil. O halde diyorum ki 6'nın bir görüntüsü yok. Yani f6 burada tanımsız arkadaşlar. O halde bu bir fonksiyon olamaz. 4'e bakıyoruz doğal sayılardan 3'ü çıkar demiş çok güzel tam istediğimiz gibi ve sonuç olarak da karşına her daim bir reel sayı çıkacaktır diyor aynen öyle bir reel sayı çıkar çünkü reel sayıların içerisinde rasyoneller var irrasyoneller var her şey var arkadaşlar dolayısıyla değer kümesi olarak bizi kurtarmış tanım kümesi olarak da zaten 3'ü çıkardığı için ayrıyetten teşekkür ediyoruz dolayısıyla bu da bir fonksiyon belirtir bizim cevabımız ne olacakmış 2 ve 4. Yani doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve devam. Beşinci soru. F fonksiyonunun A kümesinden eksi 2'den kapalı 5'ten açık yarı açık aralığa tanımlı olmak üzere fx eşittir 2x artı 3 fonksiyonunun tanım kümesinde bulunan e, tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi tam sayı istiyor bakın arkadaşlar. Tanım kümesindeki tam sayıları. Peki burada F fonksiyonu burayı çok iyi dinliyorsun. A kümesinden eksi 2 ile 5 yarı açık aralığına tanımlı bir fonksiyonsa ne yapıyoruz? Buradan x'leri seçiyoruz A kümesinden. fx'lere dönüşüyor. fx'ler nerede arkadaşlarım? Eksi 2 ile 5 yarı açık aralığında. Şimdi o halde fx dediğimiz fonksiyonumuz bizim 2x artı 3 olduğuna göre ben diyorum ki eksi 2 eşitlik var mı? Var. Küçük veya eşittir. Nereden anladık? Kapalı aralık olduğu için. Küçük veya eşittir 2x artı 3. Bu da küçüktür 5 diyorum. Şimdi ikisi gelin yalnız bırakalım. 3 çıkaracağız arkadaşlar buradaki 3'ten kurtulmak için. Eksi 5 küçük veya eşittir 2x. Bu da küçüktür 2. Şimdi hepsini 2'ye bölelim. Eksi 5'i 2'ye bölerseniz eksi 2,5 gelecektir. Eksi 2,5 küçüktür x. Bu da küçüktür. 2'ye böldüğünüz 1. Şimdi bu aralıktaki tam sayılar. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Ve 0 var. Bu kümede bulunan tam sayıların toplamı sorulmuş. Eksi 2, eksi 1 ve sıfırı toplarsanız doğru cevap karşınıza çıkar. Cevabımız da bu şekilde A seçeneği olur sevgili gençler. Altıncı sorumuz. Grafiği verilen fx fonksiyonunun eksi 4, 4 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı soruluyor. Şimdi ne yapıyorduk? Hemen şundan f4'den arkadaşlarım. F eksi 4'ü çıkaracağız ortalama değişim oranı için. Ortalama değişim hızı için. 4'den de eksi 4'ü çıkaracağız. Şimdi f4 için f4'e bakalım arkadaşlar. 4 nereye gitmiş? 5'e gitmiş yazdım. Eksi f eksi 4 nereye gitmiş? O da 7'ye gitmiş. Eksi 5'den 7'yi çıkarıyoruz. Bölü 4 eksi eksi 4 4 artı 4 yapar. Bu da 8 gelir. Eksi 5 7 daha kaç yapar? Eksi 12 yapar. Eksi de 8'e böleceğiz. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. Yani eksi 3 bölü 2 benim cevabım olacak. Peki eksi 3 bölü 2 nedir? Şıklarda böyle verilmemiş. Eksi bir buçuğun ta kendisidir. Doğru cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Ve devam ediyorum yedinci sorumla. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı. Kuralı ise 2x artı 4. Fa yani fa ne demek arkadaşlar? B kümesinin ta kendisidir. Yani aslında B kümesinin kendisi demeyelim de. Görüntü kümesidir. Görüntü kümesi. Eşittir kaldıralım rahatsız olduğunu ben fa bu görüntü kümesi arkadaşlar gk diyelim tamam mı şimdi görüntü kümesi eksi 2 0 2 4 6 ise ben tanım kümesini pek tabii bulurum şimdi fa dediğimiz şey ki a kümesini sen burada bulacaksın nasıl bulacağız şöyle görüntüyü 2x artı 4'ü eksi 2'ye eşitleyeceğim 2x artı 4'ü 0'a eşitleyeceksin 2x artı 4'ü 2'ye eşitleyeceksin 2x artı 4'ü 4'e ve 2x artı 4'ü 6'ya tek tek eşitleyeceksin. Bak eksi 2 0 2 4 6 bunların her birine eşitlediniz arkadaşlar tek tek. Bunların karşılığında bulacağınız x'ler tanım kümesinin ayrı ayrı birer elemanı olacak. Şimdi 2x artı 4 eksi 2 ise karşıya attığınız ne geldi? Eksi 6 geldi. 2x eksi 6 ise x kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'ün ta kendisidir bu 1 2. 2x artı 4 0 x eksi 2'dir. 2x artı 4 2 ise x eksi 1'dir. Dikkat ettiniz mi? Eksi 3 eksi 2 eksi 1 diye gidiyor. Demek ki burası 0 gelecek burası da 1 gelecek. Yani A kümesinin elemanları eksi 3 eksi 2 eksi 1 sıfır ve 1'miş arkadaşlar. Peki fA'yı da bize vermişti zaten. fA kümesi de eksi 2 0 2 4 ve 6'dan oluşuyordu. Diyor ki bana bu ikisinin Kesişimi. Kesişim kümesinin tanımını zaten biliyorsunuz. Neydi arkadaşlarım? İki kümede de ortak olan elemanları buluşturan küme. E madem öyle bakın eksi 2 sıfır var. Başka ortak bir eleman var mı? Yok. Peki hangisidir diye sormuş. Demek ki eksi 2 ile sıfır olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. 8. soru. F fonksiyonu a4 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı. fx fonksiyonumuz da eksi 3x artı a olarak verilmiş. Bakın kuralı bu fonksiyon. Kuralımız bu. Tanım kümemizde burada a ve 4 kapalı aralığı. fx fonksiyonunun görüntü kümesindeki en büyük eleman 2 olduğuna göre en küçük eleman kaçtır? Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Bakın konu anlatımında söylemiştik demiştik ya Burada 1 varsa yani x'in kuvveti tek ve yalnızca bir tane x varsa hemen katsayısına bakın. Katsayımız kaç? Eksi -3. Eksi -3 negatif bir sayı. Negatif bir sayı olduğu için bu fonksiyon azalan bir fonksiyondur ve eğer ki tanım kümesinin ilk elemanı a ise son elemanı burada 4 olacak. A'dan 4'e demiş. Demek ki a'nın görüntüsü en büyük gelecek. Bana diyor ki görüntü kümesindeki en büyük elemanı ki görüntü kümesindeki en büyük elemanı bulabilmek için Demek ki x gördüğümüz yere bizim a yazmamız da şart. O halde f a eşittir. Gelin şurada yerine yazalım. Eksi 3a artı a eşittir. Kaçmış görüntü kümesinden büyük elemanı 2'ymiş. Bakın eksi 2a'nın 2 olduğunu bulduk. O zaman a kaçtır arkadaşlarım? Eksi 1'dir. Şimdi bize diyor ki en küçük elemanı bul şimdi de. Ben a'nın eksi 1 olduğunu bulunan benim ne işime yaradı? fx'in kuralını bulduk. fx eşittir. Eksi 3x a'yı da eksi 1 bulduk ya eksi 1 diyoruz. En küçük elemanı bulmak için de tabi doğal olarak x gördüğümüz yere 4 yazmamız gerekiyor şimdi. Bu minimum elemandır. Eksi 3 kere 4 eksi 1 diyeceğiz. Eksi 3 ile 4'ü çarptınız eksi 12. 1 çıkardınız eksi 13 bizim görüntü en küçük elemandır. O halde cevabımız da e seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve arkadaşlarım böylelikle 12. sayfamızı bitirdik. Sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. İnşallah senin de ilk testin, bu kitaptaki ilk testin böyle sayfan dolu doludur. Geçelim 2. sayfamıza ilk testimizde. Small testin 2. sayfasında 9. sorudayız. Demiş ki reel sayılardan reel sayılara iki tane fonksiyon tanımlanmış. Birisi f, öteki g. Bu fonksiyonlar için fx artan fonksiyonmuş gx azalan fonksiyon olduğuna göre a artı b toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın artan ve azalanlıkla alakalı. Bakın birer tane x var kuvvetleri de bir yani tek kuvvetti. O halde hemen ne yapıyoruz? Katsayılarına bakıyoruz. Şimdi birinci fonksiyon artan bir fonksiyonmuş. Yani a artı 2'nin ne olması gerekiyor arkadaşlarım? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. İkinci fonksiyonumuz azalanmış. Yani 3 eksi b'nin ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. Artı 2'yi attığınız karşıya a büyüktür ne geldi? Eksi 2 geldi. 3 eksi b için de eksi b'yi karşı atarsanız 3 küçüktür b. Yani b büyüktür 3 geldi. Şimdi biz şunları biliyoruz. a eksi 2'den büyük b de 3'ten büyük. Bize demiş ki a artı b toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri. O halde burada a'yı da b'yi de küçük seçmemiz gerekiyor. Peki burada a'nın en küçük değeri eksi 2'den büyük bir sayının en küçük değeri kaçtır? Tabii ki eksi 1'dir. 3'ten büyük en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu da arkadaşlarım 4'tür. Yalnız şunu unutmayalım. Burada A ve B tam sayı demiyor. Bakın bu yaptığımız çözüme göre cevap ne çıkacak bunu bir kontrol edelim. A'yı eksi 1 buldum. B'yi de 4 buldum. Topladım 3 geldi. Şıklarda var mı? Acaba şıklarda neden yok? Bir düşünün bakalım. Arkadaşlar A'nın tam sayı değeriyle B'nin tam sayı değerinin toplamlarının en küçük değeri sorulmamış bize. Diyor ki A ile B toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri. Yani A eksi 2'den büyük bulundu. Bulduk az önce şuradan. B de 3'ten büyük bulundu. O halde bu ikisini toplayın bakalım. A artı B büyüktür 3 ile eksi 2'nin toplamı 1. A artı B birden büyükmüş. Peki A artı B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Birden büyük olan tabii ki 2'dir arkadaşlar. A ile B burada tam sayı olsun diye bir şart koşmamış bize. Dolayısıyla eğer ki şıklara 3'ü de koymuş olaydım. Eminim bu soruda %40 %50 düşülürdü. Dolayısıyla arkadaşlarım bunlara dikkat ediyorsunuz. Bu soru için şuraları şöyle sen de yuvarlak içine al ve bir ünlem koy. Bu soru bu tarz sorulara Dikkat etmen şart Tamam Ve devam 10. soru 9'da çözdük X artı 3'ün mutlak değeri Eksi x eksi 2'nin mutlak değeri Farkının alabileceği Kaç tam sayı değeri vardır diye soruluyor Şimdi arkadaşlarım bu tarz soruları şu şekilde Çözmenizde fayda var ki Bir tyt fonksiyon sorusudur aslında Ama AYT için de tabi, pek tabi kullanılabilir AYT tarzında çözülürse grafikle çözmek de gerekiyor ama grafikte çözümü çok çok daha fazla uzun Dolayısıyla beni şu an can kulağıyla dinliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. tyt fonksiyonlar için ben şunun okunuşuna bir şey söylemiştim. Demiştim ki x'in, orada x artı 3 yazıyor değil mi? x'in eksi 3'e olan uzaklığı. Sen bir sayının bir sayına olan uzaklığını bulabilmek için tabii ki birinden diğerini çıkarırsın. Dolayısıyla ben diyorum ki x'in eksi 3'e olan uzaklığını bulmak için x eksi eksi 3 yani x artı 3'ü kullanırız. Demek ki birisi eksi 3'e olan uzaklık öteki de x'ten 2'yi çıkardığına göre 2'ye olan uzaklık. Hemen bunları gördükten sonra bir sayı doğrusu çiziyorsun. Şuraya 3'ü yerleştiriyorsun. Buraya da 2'yi yerleştiriyorsun. x sayısının eksi 3'e olan uzaklığıyla uzaklığından x sayısının 2'ye olan uzaklığını çıkarıyoruz. Ve çiziyoruz. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. 3 tane ihtimal var. 1. X sayısı 3'ün bu tarafındadır. X sayısı bu taraftaysa. X'in eksi 3'e olan uzaklığı burası. 2'ye olan uzaklığı burası. Peki ben bu uzaklıkları birbirinden çıkarırsam sonuç ne gelir? Tabii ki 5 gelir. Çünkü X'in eksi 3'e olan uzaklığı C ise. X'in 2'ye olan uzaklığı C artı 5'tir. Neden C artı 5? Söyle bakayım. Neden C artı 5? Çünkü arkadaşlar eksi 3 ile 2'nin arası 5 birim. C üzerine 5 birim daha ilerledik. Çok güzel. Peki C'den C artı 5'i çıkar bakalım ne kalıyor? C eksi C artı 5. Ne kalıyor? C'ler gidiyor. Eksi 5 kalıyor değil mi? Çok güzel. Demek ki x sayısı eksi 3'ün sol tarafında ne olursa olsun bu sonuç daima eksi 5 çıkacak. O, zaman, o halde ilk alınabilen değer eksi 5'miş. Bu 1. Sonra ya hocam biz x'in eksi 3'ün solunda olduğunu kabul ettik de bu sonuca vardık. Peki x sayısı eksi 3 ile 2'nin ortalarında bir yerde o zaman ne olur? Ya da x, e, x sayısı 2'nin sağında bir yerde ise şurada ise o zaman ne olur? Bakın ortalarında bir yerde istediğimiz sonucu bulabiliriz. Bunda bir sıkıntımız yok. Sağ tarafındaysa şimdi buna bakalım. Bu, e, bu ifadenin buna bir fonksiyon dersek bu fonksiyonun Alabileceği en küçük değer eksi 5. En büyük değerini bulmak için de 2'nin sağ tarafında seçerseniz. Bakın şu uzaklık c ise şu uzaklık bu sefer c artı 5 olacaktır. Bu sefer c artı 5'ten yani neden? X'in X eksi 3'e olan uzaklığından x'in 2'ye olan uzaklığını çıkarıyoruz. Çıkarırsanız bu sefer eksi 5 değil 5 bulursunuz. Maksimum değer de 5'miş. Aradaki tüm değerleri x'ler şuradayken aldırabiliriz. O halde arkadaşlar eksi 5'ten 5'e kadar kaç tane tam sayı değeri varsa... Bu ifadede o kadar tam sayı değeri alabilir. Bunu nasıl buluyoruz? Son terim eksi ilk terim artı bir yardımıyla buluyoruz. Yani toplam 11 tane tam sayı değeri. Şimdi hocam, ya bunun daha kısa yolu yok mu? Gözünün ya iyiyim. Bu small test. Bu kadar zor anlatılır mı? Bak, bu olayın başlangıcı. Böyle annem de bana kızar, der ki, oğlum bir şey anlatırken fabrika çıkışını anlatıyorsun, der. Ama onu anlatmazsam bir sonraki anlattığımda anlamayacak kimse. O yüzden fabrika çıkışını anlattım. Şimdi gelin pratik çözümüne. Hemen şunu yapıyorsunuz gençler. Şurada ne demiştik? 3 ve eksi 2. 3 ile bak şuradaki 3'ü görüyorsun. Eksi 3 bile değil bak. 3 ve eksi 2. Aradaki fark kaç? 5. O halde diyorsun ki bir eksi 5 yazıyorsun. Bir artı 5 yazıyorsun. Bu aradaki tüm değerler olur. 5'ten 5'i çıkarıp 1 ekliyorsun. Cevabı işaretliyorsun. Bu da pratik yolu. Ha biri ezber. Onda sıkıntı yok. Biri ezber. Ama mantığını kavramak istiyorsan da bu. Tamam. Yani burada yaptığımız mantık. Ama şurada yaptığımız ezber. Nasıl yapıyormuşuz? 3'ü gördün. Eksi 2'yi gördün. Aradaki fark kaç? 5. Bir eksi 5'i yazdın. Bir artı 5'i. Mesela 3 bulsaydık. Eksi 3'ü 3 yazacaktık. Eksi 5. 5'i yazdın. Toplamda arada kaç tane sayı var? İlla 5'ten 5'i çıkarıp 1 mi say 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 11 tane. Tamam. Ve devam ediyorum 11. soruyla. F doğrusal fonksiyon olmak üzere. F bileşke fx eşittir. 9x artı 4 eşitliği veriliyor. Buna göre. F 1 kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda biz ne yapıyorduk arkadaşlarım? Fx fonksiyonunu ax artı b biçiminde seçiyorduk. Peki. Bu f bileşke fx ne demek? F'in içerisine fx yaz demek. Yani f'in içerisine a x artı b yaz demek. Yani x gördüğün yere a x artı b yaz demek. O halde yazalım. f a x artı b eşittir. a parantezinde a x artı b. Bakın x gördüğüm yere yazıyorum çünkü. Artı bir de neyimiz var? B'miz var. Pekala. a'yı içeri dağıtalım. a kare x artı ab artı b yazdım. Şimdi bizim fonksiyonumuz bu ve bu fonksiyon 9x artı 4'e eşit arkadaşlar. Pekala. Burada x'in kat sayısı olan a kare burada x'in kat sayısı olan 9'a eşit olmak zorunda. Yani a kare eşittir 9 diyorum. O halde buradan a sayısı ya 3 geliyor ya da a sayısı eksi 3 geliyor. Şimdi bu iki duruma göre biz ikisi içinde işlem yapacağız. a sayısı 3 ise 3 olarak kabul edersek. Gelin şurada yerine yazalım a'yı. 3b artı b'den 4b gelir. 4b karşıdaki 4'e eşittir. Ve b buradan kaç gelir? 1. Bakın a 3'ken b'yi biri bulduk. Bir de a eksi 3'ken. Eksi 3b artı b daha eksi 2b yapar. Bu 4'e eşitse eğer b buradan kaç gelir? Eksi 2 gelir. Bu da a eksi 3'ken b'nin alabileceği değer. O halde benim fx fonksiyonum 2 farklı değer alır. fx eşittir. Ya 3x artı 1'dir a ve b gördüğüm yere yazdım bakın 3 ve 1 ya da fx eşittir eksi 3x eksi 2 eksi 3x eksi 2 bana diyor ki f eksi 1 hangisi olabilir eksi 1'i yerine yazalım burada 3 kere eksi 1 artı 1 ne gelir eksi 2 var mı ışıklarda yok peki şurada yerine yazalım eksi 3 kere eksi 1 artı 1 şurası 3 gelir doğru mu? Şurası 2 olacak. Orayı yanlış yazdık. Bakın 3x 2 dedik. Artı 1 yazdık oraya. 2. Şurası 3 üç geldi. 3 3'den 2'yi çıkardınız. 1 geldi. Var mı ışıklarda? Var. O halde cevabımız A seçeneği olacakmış. Evet. Arkadaşlarım. Geçtim 12'ye. Aşağıda 4. dereceden y eşit refx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Hx'de f x artı 3'e eşitmiş. Bu biçimde tanımlanan hx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır? Bakın bu fx'in grafiği içerisine eklemiş 3 eklemiş. İçeriye 3 eklendiyse aslında bakarsanız bu fonksiyonun grafiğini 3 birim sola taşımamız gerekiyor. Normal şartlar altında fx'in x eksenini kestiği noktalar hangileri arkadaşlarım? Bakın eksi 5, eksi 2, 3 ve 5, 3 ve 5. Pekala ben bunu eğer hx fonksiyonu için düşünecek olursam ki f fonksiyonunun 3 birim bak 3 eklediyse 3 birim sola. 3 birim sola kaydırılmış halinde x eksenini kestiği noktalar nelerdir? Eksi 5 ne olur? Bu tarafa doğru 3 birim eksi 8 olur. Eksi 2 ne olur? Tabii ki eksi 5 olur. 3 ne olur? 0. 5 ne olur? 2 olur. İşte bunların toplamı sorulmuş. Eksi 8 eksi 5 daha eksi 13 yapar. 2 daha eksi 11 yapar. Zaten sıfırın hiçbir hükmü yok. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. 12. sorumuzu da çözdük ve geçtik 13'e. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Eksi fx artı 2 fonksiyonunun grafiğidir. Bunlardan fazlaca yaptık inşallah çözebilmişsindir. Çözemediysen de canın sağ olsun. Çözeriz şimdi beraber bak. Aşağıdakilerden hangisi? Bunun grafiğidir demiş. Şimdi burada ne yapılmış öncelikle sevgili arkadaşlar? Bu fonksiyon, bu fonksiyon ilk olarak 2 eklenmiş buraya. 2 eklendiğine göre 2 birim sola kaydırılmıştır öncelikle. 2 birim ben bunu sola kaydırdığım takdirde sevgili arkadaşlar bakın şöyle bir fonksiyon elde etmiş olurum. 2 birim sola kaydırınca şöyle ve şöyle. Çünkü burası 2'den geçiyordu artık 0'dan geçmek zorunda deriz. Ve şurası da 2 birim sola kaydırıldığı için 2 olacaktır. Şurası 3 olacaktır. Burası da zaten 0. Bir de ne demiş? Bunu bir de eksiyle çarp demiş. Peki ben bunu eksiyle çarparsam ne olur? Üsttekiler alta, alttakiler üste çıkar. Yani böyle bir fonksiyonumuz olur. Eksi -2 için 3'ten geçiyordu. Artık eksi -3'ten geçer de bu fonksiyon orijinden geçmek zorundadır deriz. Evet şu kırmızıyla çizdiğim hangisindeymiş? Bakın bu değil zaten. Şu da değil. Şu da değil. Şurada verilmiş bakın. Cevabımız D seçeneğiymiş diyebiliriz 13. sorumuza. Ve sevgili gençler, devam edelim. Son sorumuz artık. Aşağıda g(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre 2 çarpı fx bölü 3 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı. Arkadaşlarım öncelikle x eksenini kesilen noktalar için f eksi 2 0'dır, f3 0'dır ve f5 0'dır. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi x bölü 3 fonksiyonu için diyor ya f eksi 2 her halükarda 0 gelecek. f3 her halükarda 0 ve f5 her halükarda 0. Sonuçta bu bir f fonksiyonu. Yani içindeki materyaller değişti diye f fonksiyonu f fonksiyonundan bir şey kaybetmeyecek. Tamam mı? O halde ben diyorum ki buradaki x gördüğüm yere x bölü 3 eksi 2 olacak şekilde ne yazmalıyım? Tabii ki 6 yazmalıyım değil mi? Yani ben buraya 6 yazarsam Sonuç olarak burası yine 0 gelecek. Çünkü -6'yı 3'e bölerseniz f(-2)'yi bulursunuz. Demek ki o halde x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi -6. Buradaki 2'nin fonksiyonun kökleri açısından hiçbir ehemmiyeti yoktu. Bunu biliyorsunuz. Peki 3 gelmesi için hocam 9 yazmamız lazım. Peki 5 gelmesi için hocam 15 yazmamız lazım. İşte bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar. 15 9'la kaç yapar? 24. 6 çıkarırsak 18 gelir ve cevabımız da bu şekilde B seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet. 12. ve 13. sayfalarda bulunan small testi bugün birlikte senle beraber bu videoda çözdük. Bu videodan sonra ise hemen arkasından medium testi'nin çözümlerini yayınlayacağım arkadaşlar sizler için. O testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayadır. Lütfen unutmayın.